Evet, haftalık bir vlog. Ben merhaba. Bugün başlamak istedim çünkü 4 of July. San Diego'dayız. Geçen seneki 4 of July vlogumu hatırlar mısın? Bütün Los Angeles kabay pşek aramıştık. Bugün de göremezsek ödeşeriz Cem. Rooftan bakıyorsun herhalde gözükmemiş. Sönemezsin. Ama yani. Acaba bizim de kendimiz fazla diye düşünmeye başlayalım. Hadi can kameralara 4 of July'nin ne olduğunu anlat. Sen yani. 4. Temmuz'u i̇şte Amerika'da nedir? Amerika'nın bağımsızlık günü. Bizim 29 Ekim'imiz. Ama ne yapmışlar acaba? Ne olmuştu o <gülüyor> gün? <gülüyor> 300 yıllık tarihleri var boşver. <gülüyor> ki bunlar bir anda bağımsız olmuşlar. Sanki çok gibi, Sanki bir sürü uğraşmışlar gibi. Eee hmm? bağımstan ilan etmişler. Ne yani ama acaba? acaba? Hani o gün ne olay? It's a fucking independence day. Ne <gülüyor> ne? No, no, ama... Hayır. O gün, yani... ha, o gün... hani başkanlıktan i̇şte çıkmış demiş ki George Washington marke her kimse. Biz demiş şey artık bağımsız yani. Demiş ki çok savaştık demiş, çok yorulduk demiş, o bizden bağımsız olduk diyebiliyim hayatım. Diye. Evet. Biliyorum da yani şu böyle anlatayım. Tamam, tamam ben bakıp, bakıp dönerim size. Amerika'nın şey önemli, Amerika için en önemli değil. Aynen onlar için önemli çok diyor. önemli. Böyle birkaç gün önceden happy fort, happy fort demeye başlıyorlar. Bizde mesela o yoktur bak. Yani böyle bayramların gününde söyleriz yani. Senin tarih. Bunlar... Hayır öyle Ay, bunlar... yıla, yıla, yıla hayır ama öyle değil. Bunlar herhangi bir özel günün 3 gün öncesinden onu kutlamaya başlıyorlar. Adamların bir tane özel günü var. Üç hayır Pasquale'den da aynı şey Yani Nepascale'de bunlar, pas... bunlar da 55 tane din var Nepascale'de Allah aşkına. <gülüyor> evet işte böyle. Yani bugün bayağı kalabalık. San Diego'da bu arada 4th e, of July için seyahat edilen ilk 10 şehirden biri. Yani Anaheim'de bunlardan biri. Anaheim. Anaheim, pardon. Ne yiyordun? İşte ben kids menü varmışım. Fakat peanut butter bonum yedi. Afiyet olsun. Evet, biz klasik dondurmamız sende yani yok ama. Ee, ben normal dondurmayı yiyemediğim için vegan dondurma çok zor buluyoruz. Bu da en çok sevdiğim var. Neydi? Ben kanonuma bakamadım. Maybe Kelly Dream me the one Kelly Dream bunun en meşhur olduğu majlalarından biri. Ne oldu. Okay. Okuduk, öğrendik. Yani 1776'da eee Okay, ko kolon Ay bunları görmüştük de tarihte hep unutmuşuz Cemal. Koloniler varmış. O kolonilerde de Amerika England'ın Great Britain'ınmış. Yani İngiltere'ye ait olan bir koloniymiş. Ve 4th of July'da onun deklarasyonu yani onlardan bağımsız hale gelme deklarasyonu yayınlamış. Aslında Ağustos'a kadar da kabul edilmemiş. Ama yine de declaration bugün yayınlandığı için sembolik olarak 4 Temmuz kabul edilmiş. Ha bir de Amerika'nın bulunduğu tarih olarak belirleniyor aslında. Bence o yüzden daha önemli. Yoksa yani. Cem o senin dediğin gibi saçma sapan bir polide. Eliflerin tarihi zaten 300 yıl önce. 300 yıl önce. 1700. <gülüyor> 300 yıl önce 400 yıl önce. Yedim mi bile? Ben doydum. Evet şimdi. Şimdi roof. Açık kap. Hava iyi şekilde inşallah. Bu seneden mutluyuz. Çeri komuz kızımla. <gülüyor> evet. gördüğünüz gibi bütün site sakinleri toplanmış. Hava üşekleri bekliyorlar. Vallahi Çeliko da heyecanlı. Ben bu kadar komşum olduğunu <gülüyor> Cem, kadar komşun olduğunu biliyor muydun? <gülüyor> Baya yaşayan varmış burada. <gülüyor> Kelim konun galib bu akokası geldi. <gülüyor> of çok güzel. <gülüyor> devam ediyorum bugün. Yani pazartesiden birden perşembeye geçiş olmamız lazım. Çerikom'la güzel böyle köpekli bir kaç gün geçirdik. Başımıza kahve içme. Aslında buna kahve içmem gibi stork temposu var. You decided to drink cold. Hemen böyle eve yakın bir Coffee and Tea Collective diye bir kafe var. Ee, yürüyerek 3 dakika olduğu için biz hep buraya geliyoruz. Çok tatlı bir yer. Kahvesi de güzel. Bugün de böyle bulutlu ve kasvetli. Aslında Sandy Hook'un genel bence havası. Sandy genel olarak çoğu zaman bulutlu ve kasvetli olan bir yer. Güneşli yakalayınca yazın şanslı sayıyorsun yani kendine. Yarın da Bosna'da zaten Türkiye'ye dönmeden birkaç günüm olacak. Bakmalar, maca, işler. Ee, böyle o vlog vlogum da öyle Bosna'da devam eder asıl diye düşünüyorum. Oh. Hello, hi baby. What's going on? Nasıl? So good. Evet, şimdi San Diego'da Liberty Station denen yerdeydim ben. Biraz iş yaptım kahve alıp. Buranın en büyük özelliği eskiden bir askeri üs olması. Yani askeri evlerin olduğu bir yer olması. Ay, elimdeki de kahve çok dolu. Ve şimdiki zamanda da buranın böyle dükkanlar, marketler, oturulacak yerlere çevrilmesi ve böyle şey gibi yani bir sitede gibisiniz ama Aynı zamanda şehir. <gülüyor> Çok değişik. Şöyle bakın bir planı var. Onu da göstereyim. Böyle. Bu koca gördüğünüz yer tamamen o bahsettiğim şey. Ama aklınıza gelecek her şey var. önce i̇şte Los Angeles'a döndüm. Yol yorgunuyum. Hava ama çok güzel, sıcak. Şimdi vloglarımın sevilen yüzü Görkem'le bir kahve içeceğiz. Görkem'i ben bir buçuk bir, aydır görmüyorum çünkü kendisi eee Meksika'ya gittikten sonra covid oldu. Ondan sonra bir türlü görüşemedim. Yeni yani negatife döneli bir hafta oldu. Ben yoktum falan derken e, bu ara çok fazla Maalesef herkes oluyor. Dikkat etmek lazım. Bence tedbirleri elden bırakmayın. Tabii ki benim kanalıma aşinasanız Bulustondayız. <gülüyor> Türkiye Türkiye'de en çok özleyeceğim yer Buluston olacak. Ama Türkiye'yi de özledim. Türk kahvesini özledim. Döner yemek istiyorum. Bir de Telkadayız. İki saniye. Az önce dedim Görkem geliyor diye kaldı. Bu hafta hiç VLOG şeyim yok, kalitem yok, tamam keserim yok. Hadi GÖRKEM, şey, insanlara bir, bir cümlelik bir mesaj söyle. Da İlham olacak, evet. Ee, acı olan şeyleri bana yedirmek için bak, bu tatlı acı der. Evet. <gülüyor> Ve ona benzer bir sözü var, o da şey, hayat çok zor ama çok zor. Yani. Bu hmm. ne yani? yani? Aslında çok meaningsız. Ben aslında düşününce de olabilir. Şimdi yani şu şu demek olabilir. Hayat zorlaştırdığında onu kolaylaştıracak olan kişi de aslında biraz. Şimdi bu cümleyle şey. ne yaparsanız yapın. Ama hayır şaka bir yana eğer bu cümle... Yani sizi doğru zamanda bulduysa... Why not? Cumartesi. Bugün cumartesiden merhaba. Evet gerçekten bu vlog pazartesi başladık. Cumartesi oldu. Büyük ihtimal böyle aşırı az şeyler paylaştım size ama bu kadar koşturma bir hafta geçiyor ki ben önümüzdeki çarşamba Türkiye'ye geliyorum. Böyle sürekli bir iş hallediyorum yani. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Ama mümkün olduğunca sizle de vlogumuza devam ediyoruz. Bugün şimdi sabahtan işlerimi yaptım, yogamı yaptım? Artık bu kadar size böyle oturarak video çekmeye alıştım ki... böyle mesela vlog çekeceğim zaman gerçekten her şeyi çekmeyi unutuyorum. Neyse, şimdi çıkacağım. Size hediye olarak gelecek kutuda kutu için bir şeyler yapacağım, alacağım. Sonra da bir iki alışverişim var, onları yapacağız. Ama çıkmadan önce size şeyi göstermek istedim. Bu belki duymuşsunuzdur, Hailey Bieber... Uh, Rode adında bir skin care markası çıkardı. Ben de onun bu lip treatment uh, dudak şeyini aldım. Ondan bahsedeyim dedim. Uh, tadı gerçekten güzel. <gülüyor> e, hissi de çok güzel. E, aa. Dudak bakımı olarak yapıldığı için hemen gidiyor. Etkisi. Yani parlaklığı daha doğrusu sadece böyle nemlendiriyor. Hmm. Bir de sanki daha yeni aldım ve böyle bir ay sonra bitecekmiş gibi ve 18 dolar çok hani göreceğiz <gülüyor> hadi çıkalım Ay böyle benzin alınca aklıma şey geldi geçen gün annemle konuşuyorum. Benle konuşurken böyle benzinciye girdi. Aa dedim siz niye kendiniz koymuyorsunuz? Siz deyin bunun burada insanlar var bunu yapan. <gülüyor> ya ilk buradayken e niye biri gelmiyor yardımı falan diye şaşırıyordum. Şimdi orada biri koyunca şaşırdım. <gülüyor> Ay az önce Bluestone'a uğradım. Tabii ki benim kahvecim. Yani biliyorsunuz. Ee, bilmeyenler varsa Bluestone'la benim anlaşmam var. Ee, ve onlarla böyle bir collab anlaşmamız olduğu için bir de evime çok yakın olduğu için böyle hani uğrak noktam böyle. Hatta diyorum hani böyle Türkiye'deyken hep gittiğiniz bir kafe olur ya yani düşünmeden arabayı oraya sürersiniz. Hani benim için o o. Ve orada çalışan insanlarla birbirimizi tanıyoruz. Ve hey, Jalen nasılsın falan filan diye muhabbet başlıyor. Hatta orada çalışan yani bir artık arkadaş olduğum biri var. Ee, dün biraz böyle Ege Denizinden, İzmir'den falan bahsetmiştim. Anlayamadığı için yerini çok üzülmüştü. Akşam gidip araştırmış yerini. Haritada bakmış falan. Onları bana anlattı falan. Çok hoşuma gitti. Yani Los Angeles'la ilgili insanlar güler yüzlü değil. insanlar fake diyen kimseyi anlamayacağım. Ve anlamıyorum ve anlamayacağım. Ya ben çok şanslıyım ve 3 yıldır burada karşılaştığım insanların %98'i hiç öyle değil. Ya da insanlar çok şanssız ve onların denk geldiği insanlar. Gerçekten ben en garip film set ortamına bile girdim ve bence asla katılmıyorum. Whole geldik. Whole Foods'tan Ginger Shot alacağım. Ee, ginger Shot yani bizim zencefil shotları. Uçağa binmeden böyle birazcık hani gücümü toplayayım diye onları alacağım. Ee, bir iki böyle yanımda götürmek istediğim, yolda götürmek istediğim krakerlerim falan var onları alacağım. Sonra gideceğiz şey print edeceğiz yolculukta yanıma almam gereken belgeyi print edeceğiz. Başka bir markete uğrayacağız. Üç gibi hayalim dönmekte ama herhalde biraz gecikeceğiz. Akşamda yemeğe gideceğiz. Güzel. Ha, öbür pazartesi başlamıştık. Şu an diğer pazartesi oldu. E, i̇ki gün sonra Türkiye'ye gidiyorum. Bugün de son Ahuş isimli arkadaşımla bay baylaşma kahvesine buluştuk şu an. Eee, ayılamadım hala. Really? Ha. Say it to my vlog and then ha, I'll put the vlog. <laughs> okay. You should sandwich. Should... Really? Yeah. Because because you you I I told you love sweet green and you eat them. <laughs> you were like I'm going get wanted to. Mm -hmm. Okay. Yeah, sweet green. So, yeah. It's it's a very popular place I think. Yeah. Yani böyle insanlar fit yaşam yapanlar hep oradan yiyor. Like where's the lighting, right? I'll see her one month later uh, maybe more maybe less capacity.